Ben son olarak şunu sormak istiyorum, belki de bir çiftin en çok terapiste gitme zamanı o düğün öncesi stresli dönem. Çünkü kuaförde ayrılan var, kına gecesinde ayrılan var, nikah günü ayrılan var. Bunları hepimiz bir şekilde yaşayıp görüyoruz ve insanlar bomba gibi oluyorlar. Burada nasıl davranmalı çiftler ve aileler düğün öncesinde? Kısaca aslında düğün öncesi araza çıkmaması için sevgililik döneminde gidilebilir bazı bir takım sorunlar çözüldüğü gibi eğer sorun yoksa da ama iletişimde bir bozukluk varsa, bir ses kalitesi, beden dilinde bir sıkıntı varsa yardım alınabilir. Daha sonra sözlülük döneminde, daha sonra nişanlılık döneminde, daha sonra kök ailelerde ve aile evliliği, aile evliliği hazırlık döneminde profesyonel yardım almak lazım. Son zamanlara çok bırakmamak lazım ama son zamanlarda da. E, nişanı iptal veya e, nikahı iptal gibi durumlar olmadan önce belki el ele gelemeseler de zaman zaman ayrı, zaman zaman daha sonra beraber gelen, daha sonra terapinin içinde beraber yüz yüze, göz göze, diz dize o kadar sorunlar, o kadar kolay çözülüyor ki, o kadar kolay yol alınıyor ki, o kadar kolay helalleşiliyor ki, inanın düğün daha bir güzel düğün oluyor 40 gün 40 gece düğün edenleri biliyorum evet. çünkü sorunu çözmüşler e, hocam son olarak programımızın sonuna geliyoruz farkındalık kitabınızı görüyorum evet. e, biraz kitaptan bahsetmek istiyorum İzleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz farkındalık kitabı şimdi için. bu kitabımızda farkındalık yani iç görümüzü arttırarak kişi bazı sorunların kimden neden kaynaklandığını fark ediyorlar aynı zamanda ustalaşıyorlar bazı burada meslek sırları var, iletişimde püf noktaları var, güç savaşlarını dengelemede, fedakarlıkta kısaca ölçüler, dozajlar var. Nasıl ki yemek tarifi kitapları var, bu kitapta psikoloji tarifleri var. Buyurun ikramım olsun, güle güle yiyin, güle güle kullanın, helali hoş olsun. Sorunu aşamazsanız eğer, bazen biliyorsunuz aşçılık okuluna gidildiği gibi sevgililik... Sözlülük, nişanlılık, aile evlilik okullarına seyircilerimiz, danışanlarımız devam etsinler. Keyifle suyumuzu içerken, kahvelerimizi yudumlarken, çayımızı içerken, bazen gülerek, bazen ağlayarak ama sonunda büyük gülerek, büyük kahkahalarla, büyük mutluluklarla bu süreçleri keyifle aşabilirler, hayata tutunabilirler, birlikte keyifli dans edebilirler. Çok teşekkürler hocam. Bugün de yine evet. çok önemli bilgileri aldık. Sizden ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Sizleri de ben keyifle sorunlarınızı hem dinledim, sorularınızı hem cevapladım milletimiz adına. Size de teşekkür ediyorum. Çünkü medya çalışanları inanın tam bir özel hareketçi gibi her şart, her ses, her soluk... Her fırtınada dimdik ayakta ve hayattasınız. Sizi alkışlıyorum. İyi ki varsın programı kıyamete kadar devam etsin diyorum. İyi ki varsınız hocam. Sağ olun.